Selamlar Arkadaşlar Merhaba Bugün Junker Kardeşimle Beraber Spence Junkies'a seni o oh, deyip pislik ödeyeceksin her <gülüyor> şey. Ah, Aaaa yes bu arada batarımız ayıpmış Aynı takım mıyız? Yes. Oley be bu önlere sadece duymu gösteremeyeceğim ama karşı takımda edebilirim? Jackal seni susturmam lazım. Sesin bana double geliyor. Bak, önüme birine bas, binden bir motele. Dur bakayım. Ah, gözükmüyor. <gülüyor> Dur, players, Jackal. Sanırım oraya geliyorlar bu arada. Ulan, ulan Jackal. Alçakladım. İşte bu. Canımı da doldurdum. Da Alçakları yok. haklıyoruz Jackal. Bunlar bizim taktın mı sen? E Bak şu benim aldığım küçük tüp ya yanıma. Bayağı iş yapıyor. Ya ben de kalkan istiyorum. Sırtını alıyorsun ya kılıç gibi. Hop hop hop hop. bakabilir şu an? Bu arada arkadaşlar giriş konuşması yapamadık. Bir yandan sizlerle kötü adamları aklarken bir yandan da giriş konuşması çekelim bu adam. Selamlar evet, arkadaşlar. Şey Ay yine <gülüyor> <gülüyor> gene selamlardan girmem. Neredesin? Biri bir şeyleri... evet. yok hayır sen değil. Ha gel, gel, gel, gel, gel. Bak, Neredesin kılıçla haklıcam seni Ha a, abi çok salak oldu bu Bu arada arkadaşlar konuşmayı yapamadık Ama selamlar nasılsınız iyisiniz Ve artık Ve artık favori oyunumuza karşı karşıyasınız Bunu bilin evet. Bundan sonra Bol Bol Space Junkies'i oynayacağız çünkü gerçekten muhteşem bir oyun. Ve arkadaşlar oyun e-spor oyunu aynı zamanda. Ama muhteşem zevkli bir e-spor oyunu. Öyle. Nerede bunlar? Aa tarayıcı attı yerimsiz sapladı. Ah Cankan biraz daha vuramadın mı abi ya? Abi ya. Ya keşke diğer elime de kalkan alsaydım ya. ya. Öldüm ama cana ihtiyacım var. Dur bana gel vereyim sana. Nasıl veririm ki? Aa veremem değil mi sana? Ya. Buraya benim olduğum yere gel burada var can. Seni koruyacağım birazdan çıkacak bir yerlerden. Tamam buldum can. Ama çok az geldi. <gülüyor> Abi adam enteradı ya. Zaten beş Gelecek bir şey yok gelineceğiz önleri Hop Aha Arkadaşlar bu arada boyunun en sevdiğim yanı şunu yapabilmem Cankancım hemen arkamda olduğunu Hemen önümde olduğunu söylemeliyim miydim sana acaba evet. Oh! Evet. Ya bana yardım et Cankan yardım et evet. Abi Pestilimi Pestilimi çıkardılar öldürdüm Oooop güzel bir silah geldi. Sniper geldi Cankan beni koruyabilirsen adamı snipe'liycem. Ya sen bana ben öldürürüm bir lex'i bile. Taramalı al. Al taramalı olay be olay be olay be. Hop. Aa satan buldum. GG öldüler. <gülüyor> Cankan aşağıda bak şu ateş ettiğim yerde. Çok saklanan oz oynuyorlar. Hı hı Ya Jackal abi aynı yerden oynayalım. Hayır. Evet, bizim... Ulan ya. Ah! Mahvettiler beni. Çok şerefsiz oynuyorlar. <gülüyor> yani. Bu kadar kolay olmaz ki. Jackal tepeye geldi. Tepedeyim abi. Neredesin? Bak gidiyorum Karakta zor olacağım 10 second left Helaline sakın Hemen yanıma gel bari, bari, bari, bari, bari. Yes. hadi hadi hadi yes YEEES Hop hop hop hop Aa, i̇ki tane kutu Aa. <gülüyor> <gülüyor> Süperdi Dur kutu, kutularımı çağırdım nerede, nerede? Buraya Ve <gülüyor> Güzel şeyler geldi ya Uff <gülüyor> Galaksi <gülüyor> geldi. Ya dandik şeyler güzel şeylerden kalsın. Ben bu arada kalkan alacağım ya. Şimdi ben, ben bak el, alacağım. Elin, eline bak. Menü açılıyor. Oradan şeye tıkla. Ooooooo. Deyiver işte. Silahlara tıkla. Oradan her şeyi değiştirebiliyorsun. Kalkandır şudur budur hop kalkan. Canan birimiz kalkan kılıç yapsın birimiz de yer tespitliyip HP barı taksın mı abi güzel olabilir ha. Güzel baya olabilir. Ben şu an bir benim yandım elinden de beni bana. Ben nasıl seçiyorum bunlardan bir tane? Alıyorsun sağa veya sahlini alıp tetikle onaylıyorsun. He, anladım. Sen de olmasan bu neymiş soner? Arkadaşlar şu oyunda şunu yapmayı çok seviyorum şu şekilde şarjör değiştiriyorum bakar mısınız? Şu muhteşem ayrıntıyı görüyor musunuz? Ben taktik yap, orada biraz lafı şey oldu be ya Taktik buldum kanka, onu da söyleyeyim ee, Şu anda adamların yerini bu görüp, yerini görüp şey yapacağım. Sen aynen yani. aynen, o baya güzel dedim ya Adamların yerini gör bir de kendine Jambar'ı al diye Allah Allah yok, yok bak şimdi Bak, aslında ben alıyorum Aa bir daha yapsana Bak, karşımda duruyorum Bir dakika, bu mu klon? <gülüyor> ben! <gülüyor> Ay çok Aa, iyi! Pa nasıl patlatıyorsun öyle? Ateş ettiğinde patlıyor! Heee... <gülüyor> Oley! Gel yeni player geldi! Oley! Gel yeni player geldi! Gel gel gel! Odaya geldi Cankan! Gel bir şey oh, göster, yes. ben bir bakmadım suratıma! Gel gel burda göster! Suratına, suratına. Bana ben! Bana ha ben. evet! Okay. Bak şimdi! Ne kafadır o? Kafamdaki kadar. Anlamadım. Kafamda ne yapıyorsun ki? Doğazım ileri çıkamaz hale düştü. O Altao laması yapalım. Absolute zero. Ya, absolute zero aldık ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ah, el hareketimi yapamadım. Jack şu ezikleri biçelim mi? Her zaman yapalım. Aa pompalı sevmiyorum ya. Haa sessizliyorum. Neredesin CK? Öldüm, öldüm. Birlikte gezelim. bizim bizle beraber gezelim. Cankan gel gel gel. İki tane roket atar alacağım. Birli bir elime, birli bir elime. Hadi gel, yukarı gel, yukarı. Ya seni gördüm. Ben de onu böyle ver. İki at at at at. Nasıl bir dica? Ben... He? Gördüm gördüm buralarda bir yerde. Gülüm. Harikasın. Biraz da toplama izni ver. Yans çabuk ol gel burada can da var. Sniper hızlı. Aa ben burada asıl silahımı aldım. burada var. Bakıyorum yavrum mesela. Öldürdüm onu. Evet. Diğerinde de öldürdüm. Süpersin geliyorum yukarıya doğru. Yes! İşte bu. Aa ben silahımı buldum ya. Şu an sevinçliyim. Aşağıda var. Şura. Nerede? Döylermiş lan orada. Jacan bak şurada roket atar var. Neresi? Bak şurada. Şuradaki silah. Bak aşağıya ha. bakıyorum ya şu. Seçip atıyorsun kilitliyor bildiğin. Nasıl ya. Direkt trigger mı? Bot geliyorlar, geliyorlar. Gördüm. Gördün mü? Evet Evet Roket sıkıyorum arkadan bile sen sıkarken Ah iiii Süper ben öldürdük kopy Beni kopyalım ben seni olarak <gülüyor> Abi ya mükemmel oh, oh! Oh! Nereden öldürdüler ya iki kişi Ayıp değil mi abi bu? Oh. Yardım bu silahı size tattırıcam Hadi lan pompada aldım Aaa gördüm gördüm gördüm gördüm Gösterdim sana Ya benim yüzünden bunlar lazım Vah yani, oh, kılıçladım O da beni öldürdü Ya Abi ayn anda be Aha birden fazla kopa bırakatıcam mıyım? Neyse bu sefer elime pompalı aldım Can Kav Ben yine roketet aldım Nerdeler lan? Öğledim bir tanesini Aaa canıma okudu bu arada Can can can can can can bir sürü kopya bırakıyorum kendime. O mağiyt değil mi lan adamlara? Cemal. Ya kalkanımı çıkartayım dedim olmadı be. Roket attım orada. Op pa. Aa roket atar. Hop. Ah oh be, neredeyse roket atıyordum ama biz kazandık. 115 evet. 11-5. Evet. Biraz ezdik mi? Evet. Bu arkadaş az Hop. <gülüyor> bu roketeden yapıyorum. <gülüyor> ya çok, çok saçıyor gelebiliyorum ama ya bu çok keyifli oluyor arkadaşlar. Ah, dur Burada <gülüyor> Abi ya çok keyifli be. İşkelim yavaştan burada. Carkan, bunu yaptığım için özür dilerim. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ah! İzmir <gülüyor> Abi ben bunun üzerine bunu Bunun üzerine bunu içiyorum abi Aaaaaa Aa, Zorunlu telefon diyorlar Dur çık Çık Çık, çık. <gülüyor> çık, çık, çık, çık. <gülüyor> Arkadaşlar Ay,